İkizler Burcu kadını her tartışmanın dozunu kaçırır. En güçlü silahını kullanır. İçeride kendi kendini gaza getirdiği düşünülebilir. Sürekli artan bir hızla öfkelenir. Konuştukça kendini daha da sinirlendirir. Bir noktadan sonra öyle hızlı konuşmaya başlar ki o anda bir daha geri dönemez bir yola girer. Karşılık verseniz susturmak için performansını daha da yükseltir. Susup seyretseniz karşılık vermenizi istercesine alevlenir yükselir. Apartman yıkılır, semt ayaklanır. Sözcüklerinin tükenmesi, dilinin damağının kuruması epeyce zamandır Anlayacağınız diliyle sokmadan, zehrini akıtıp rahatlamadan etrafındakileri bırakmaz. Olaysız dağılmaya kesinlikle yanaşmaz. Hızıyla tanınan, merakının peşinde helak olan, seri düşünen, çok konuşan, sık karar değiştiren birinin sıkılmaması mümkün değildir. İkizler bazen zamanı kovalar. Kendi performansının yanında yavaş kalıyor diye trip atar. İkizler bir saniye boş oturmaya katlanmaz. Uğraşacak bir şeyler bulamazsa oflamasından durulmaz. Çok sosyaldir. Evde oturup kalırsa kurur. Kendini de kurutur. Neşesi onu terk eder. Canı sıkıttan patlar. Bu kadar seri tüketen, çabuk sıkılan birinin dikiş tutturması, uzmanlık geliştirmede imkansıza yakındır. Bu yüzden herhangi bir konuda ulaştırma, pardon, uzmanlık geliştiremez. Her şeyden biraz tatmak, sürekli yeni deneyimler yaşamak varken bir alanda uzman olmaya dayanamaz. Zirhindeki çalkantıyı unutup keyfe dalınca ne kadar tatlı olursa oysa değişimin rüzgarına kapılınca koray durulmaz. Tatlı olsa bile bu keyif değişimin rüzgarına kapılır. Aldığı karardan ilk seferde memnun olmadıysa artık ne yapsa olduramaz, olduramaz. Sürekli tercih yapma yedilimi gösterir. Durmaksızın fikir değiştirir. Hepsinde en mükemmeli sanır. Kıvrak zekaleti sayesinde beyhuda inançlarına herkesi de inandırır. Önce yapar sonra yıkar. Kendi değişimine çabuk adapte olur ancak bu değişkenliğe maruz kalan eşi dostu sonunda bıkar. Zihninin hızına yetişemeyen bedeni hareketini tamamlayamadan kararı çoktan değişir. Ancak adapte olması biraz zaman alır. Aynı anda aynı şeyden hem mutlu hem de mutsuz olabilen tek insandır. Dolayısıyla onu mutlu etmek oldukça zordur. Meraklıdır, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür. Evinde boylu boyunca kütüphane kurar. Çok satandan en satmayana kadar ne ararsanız hepsini bulursunuz, okursunuz, görürsünüz. Okuyacakmış gibi kahvesini yapar, lambasını yakar, bacaklarını bir güzel uzatıp manzaraya karşı bakar ve ilk üç sayfayı devirince... Bunun zamandır konuşmadığını hatırlayıp telefona bakar, telefona sarılır. Bir daha o kitabın sayfasını açılmaz, sayfasını açmaz. Ama sorsanız çoktan almış, okumuş, refak aldırmıştır, söyleseniz böyle söyler. İkizler Burcu Kadını'nın erkekler adı en önemli özellik zeki olmasıdır. Ortamda zekasını koruşturan bir erkek varsa İkizler Burcu Kadını'nı çok uzakta aramanıza gerek yoktur. O adam neredeyse İkizler Burcu Kadını da oradadır. Zekanıza güvenmiyorsanız bu kadınların yanına yaklaşmayı düşünmeyin ama güveniyorsanız ve topluluk içinde zekanızı parlatabiliyorsanız o zaman hoşlandığınız ikizler burcu kadının size geleceğinden emin olun. Aşık olacakları erkeklerle her konuda konuşabilmek ve onlarla iletişim kurabilmek en çok önemsediği ihtiyaçlarından biridir. Bir ikizler burcu kadını bilim, teknik, sanat, kültürel faaliyetler başta olmak üzere her konuda konuşabilecek karaktere sahiptir. Karşısındaki insan da kendisini bu konuda beslemesini bekler ve bu nedenle de kültürel birikime çok değer verir. Sinema bende tiyatro, müzik, edebiyat, bilimsel gelişmeler hepsi bende diyorsanız hoşlandığınız kadının dikkatini çekmeniz garantilidir. İkizler burcu kadınları çok yönlü oldukları için karşılarındaki kişilerin de çok yönlü olması, birden fazla konuyla ilgilenmesi ve hobileri olması çok hoşlarına gider. Kendi özel alanları kadar aşık oldukları kişinin de kendine ait bir alanı olması gerektiğine inanan İkizler Burcu partnerlerinin hobilerini destekler. Sporla, müzik aleti çalmakla, resim yapmakla, dans etmekle ya da başka herhangi bir konuyla ilgileniyorsanız ve bunu hobi haline getirdiyseniz hoşlandığınız İkizler Burcu kadınının dikkatini çekmeniz kolay olacaktır. Girdiği her ortamda öne çıkan, anlattıkları hikayeleri herkes tarafından ilgiyle dinlenen ikizler, en az kendileri kadar ilgi çeken ve hayranlık toplayan erkeklere bayılırlar. Bu özellik sadece bu kadarla da kalmaz. İnsanların sizden tavsiye aldığını, fikirlerinizi önem verildiğini, sosyal ortam içinde sözü geçen biri olduğunuzu görmeleri halinde, bu da size onların gözünde fazladan puan kazandırır. Eğlenceli hikayeleriniz varsa ve bunları insanları büyüleyerek anlatabiliyorsanız, bir ikizler kadının size aşık olmadan duramayacağını biliniz. Çalışan demir pas tutmazlarlar. İkizler burcu kadınları uçar adım yaşadıkları ve harekette sınır tanımadıkları için tembel erkeklerden pek hoşlanmazlar. Onlarla yürüyüp onlarla koşacak, onlarla uçuşa geçip onlarla havalanacak erkeklere bayılırlar. Bu durumu sadece çalışkan olmakla değil tembel olmakla da değerlendirebilirsiniz, olmamakla da değerlendirebilirsiniz. Elbette her zaman değil ama güneşli güzel günlerde evde yatıp sizi izlemek, sizi izlemek yerine bir aktiviteye katılmayı seviyorsanız durmayı, beklemeyi sevmeyen ikizler için aranan erkek olabilirsiniz. İkizler burcu kadınları aşık olmadan önce ilgilendikleri erkeği yakın markacı alarak gözlemeye başlar. Beğenleri arttıkça onları önemseyerek onlara olan ilgilerini gösterir. Aşık olacakları adamların da etrafta onlarla ilgili olup biteni önemsemesini ve düşünceli olmasını ister. Ama bunu yaparken detaylarda kaybolmayan biri olup olmadığınızı ölçmeye çalışır. İkizler Burcu kadınları detaycı olmadıkları hatta çoğu zaman detaylardan sıkılan bireyler oldukları için incelir, sık dokunmayan, her hareketi detaylıca planlamayan ama yine de romantizmden ödün vermeyen erkekleri bilir ve hoşlanırlar. Keskin zekaya sahip İkizler Burcu kadınları her zaman her şeyi açık açık söylemezler. Bazen de minik imalar, göndermeler, kelime oyunları yaparlar. Bu göndermeleri anlayıp karşılık verebilen erkeklere bayılırlar. Karşılıklı mulik imadlar onlar için onu ve oyunu daha cazip hale getirir. Laf can bazında üstüme yok konuların etrafında döner durur ama öldürmeyecek kadar şey paylaşarım diyorsanız daha ilk günden ikizler Burcu kadının kalbini kazanabilirsiniz. Hobi olarak bile laf dalaşına girip son sözü söyleyen olmak için kadının son damlasına kadar savaşabilecek yetenekte olan ikizler Burcu bu oyunda sizinle çekişmeye girmeye bayılır. Laf dalaşlarında başarılı olduğunuzu fark eden ikizler burcu kadını sizi radarına alır ve sizi çıkmak isteyene kadar sizi orada tutar. İkizler burcu kadını için hayattaki en önemli şey özgürlük olmasıdır, özgürlüğüdür. Özgürlüğün elinden alınmasından, kısıtlanmaktan, sıkıştırılmışlık hissinden hiç hoşlanmaz, haz etmez. Dolayısıyla karşısındaki kişinin de bunlardan uzak durduğuna emin olmak ister. Özgürlüğüne, kendi alanına sahip çıkan ve değer veren bir erkekle yaşayacağı bir ilişki, ikizler burcu kadın için biçilmiş bir kaftandır. Gereksiz kıskançlıklardan uzak, herkesin kendi alanına sahip olduğu, sakin ve huzurlu bir ilişki yaşamak istiyorsanız, en yakınınızdaki ikizler burcu kadını sakın kaçırmayın diyebiliriz. İkizler burcuna mensup insanlar için söylenemenecek en doğru şey, kesinlikle tek katmanın oluşmuyor olmalarıdır. Tıpkı erkekleri gibi ikizler burcu kadınları da tek katmanlı insanlardan hoşlanmaz. Aşık olacakları kişinin tanıdıkça sevecekleri, sevdikçe tanıyacakları, her gün yeni özelliklerini keşfedecekleri, hatta yeniden tanışacakları biri olmasını isterler. Karışık, kapalı, gizemli, onlara çözülmesi için her hafta yeni bir bulmaca verecek biriyseniz, ikizler ucu kadınlarını bir mıknatıs gibi çekersiniz. İkizler kadınını seviyor ve kazanmak istiyorsanız, aklına hitap etmeniz gerektiğini unutmayınız. Zekice espriler yapın, genel kültürünüzü geliştirin. Her konuda az veya çok bilgi sahibi olmaya çalışın, mantıklı davranın. Nerede ne yapmanız, konuşmanız gerektiğini bilin. Hayatı geniş açıdan görmeye çalışın, yaratıcı olun. Herhangi bir sorunu kuvvetle değil, aklınızla çözmeyi tercih edin. Size hayran olmasını istiyorsanız, öncelikle kendinize özen gösterin. Bilgi ve deneyimlerinizle aklınıza, onu kendinize bağlamanız olasıdır. Özgürlüğünü kısıtlamayın. Bilhassa meraklılığı konusunda eleştiride bulunmayın. Onu dedirtmek istiyorsanız sizi merak etmesini sağlayın. Ara sıra gizemli davranın. Telefonla ve internet üzerinden onunla konuşma, bağlantı kurmayı unutmayın. Şimdiden kendinizi buna alıştırın. Onu çok iyi dinleyin ama siz çok az konuşun. Hevesli olun, onu canlandırın. Moralini güçlü tutmaya çalışın. Kardeşlerinin yakın çevresinde bulunan kişileri asla kıskanmayın. Sürekli konuşmasını sağlayın. Onlarla iletişim yakışır. Onlara da tabii ki iletişim yatışır. Sizinle arkadaşlık etmekten, bilgilerini paylaşmaktan hoşlanan bu kadın aynı şeyi sizden de bekler. Onu baskı altına alacağınızı düşünmeyin. Ona ele avuca sığmayan bir çalış kuşudur o, çalı kuşudur o. Bunun bilinci içinde hareket edin. Buna göre davranın. Seyahatlerden zevk almaya bakın. Hafta sonları kısa geziler için sürprizler yapın. Televizyon seyretmek, film izlemek, son teknolojik ürünleri yakından takip etmek bu kadın için son derece önemlidir. Sakinlik, sessizlik arıyorsanız yanlış yerdesiniz demektir. Aktif olan bu kadın sizi nasıl yola getireceğini bilir. Diliyle, şirinliğiyle, parlak zekasıyla elde etmeyeceği kimse yoktur. Ayrılmak istediğinizde sulu gözlerle gitmeye ne olur dur diyeceğini sakın beklemeyin. Bunu sanmayın. O size ne kadar güvenmesi gerekiyorsa o kadar güvenir. Ayrılıp gidecek bir adam olup olmadığınız o en başından bunu bilir. Onun için hiç endişelenmeyin. Eğitim hayatınızı öğrenmeyin. Bu zeki kadın okuyan, kariyer sahibi kişilerden etkilenir. Çelişkici ruh halleri olan bu kadına gerektiği zamanlarda destek olmayı bilmeniz lazım. Bu iniş ve çıkışlarda onu eleştirmeyin. Tersine akıllı çözümler yaratarak kendisini iyi hissetmesini bekleyin ve sağlayın. Size hoşçakal diyorsa ilişkiyi sürdürmek için sakın ona baskıda bulunmayın. O kararını almıştır. Çünkü buna aldırmaz. Açık sözlüdür ve sizi mutsuz olacaksınız diye bu beraberliği asla devam ettirmez.